Bugün 28 Aralık 2021 Salı Mars günündeyiz terazi burcundaki ay ilişkiler işbirlikleri adalet diploması gibi kavramları ön plana çıkarıyor gün içerisinde sanat estetik güzellik gibi alanlarda daha duyarlı olmamız mümkün sabah saatlerinde ay oğlak burcundaki Merkür'le dik açı yapacak ruhsal ve zihinsel olarak huzursuz hissedebileceğimiz sabah saatlerinde ilişkilerde dengeyi korumakta zorlanabiliriz Karamsar ve melankolik hissetmemiz de mümkün. İletişimlerde kullandığımız sözcüklere ve tavırlara dikkat etmeliyiz. İş görüşmeleri, alışverişler, resmi yazışmalarda daha dikkatli olmakta fayda var. Terazi burcundaki ay, öğleden sonraki saatlerde oğlak burcunda gerileyen Venüs ve Plütonla dik açı yapacak. Duygusal baskılar artarken günlük işlerde motivasyonumuz düşebilir. Ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar hissedebiliriz. Aile büyükleri, otorite figürleri, kariyer sorumlulukları baskı yaratırken beklediğimiz bazı destekleri almakta da zorlanabiliriz. İlişkilerde iş, kariyer ve maddi paylaşımlarda ciddi ve tutkulu olabiliriz ancak gelecek kaygılarımız ve korkularımız da güçlenebilir. Daha anlayışlı ve sağduyulu olmakta fayda var. Gece saatlerinde Ay Kova burcundaki Jüpiter'li üçgen görünüm yapacak. İyimser ve huzurlu enerjiler ruh halimize de olumlu yansıyabilir Gece saatlerinde tefekküre yönelip ruhsal çalışmalar yapmak çok verimli olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun